3 bölü 15 ile 7 bölü 15'i toplamamız ve sonucu sadeleştirmemiz isteniyor. Bu iki kesrin paydaları eşit. O zaman toplama yapmamız çok daha kolay olacak. Paydaları aynı olan kesirleri topladığınız zaman toplamın paydası da aynı olacak. O halde şimdiden paydaya hemen 15 yazıyorum. Toplamın payı ise 2 payın toplamı olacak. Yani 3 artı 7. Böylece sonucu 10 bölü 15 olarak bulduk ama daha bitmedi, şimdi de sadeleştirmek gerekiyor. 10 ve 15 sayıları için en büyük ortak bölen nedir? Bu oldukça kolay, öyle değil mi? 5. Onu ve 15'i 5'e bölersek sırasıyla 2 ve 3 elde ederiz. Sadeleştirme sonucunda ise 2 bölü 3 kesrine ulaşmış olduk. Cevap 2 bölü 3'müş. Bu toplama işleminin mantığını anlamak için bir tane kutucuk çizelim. Şimdi bunu kopyalayalım ve aynı kutucuktan 15 tane yapalım. Bu birinci kopya, ikinci kopya, üçüncü, dördüncü. Şimdi bu beş kutucuğu kopyalayalım, yan yana koyalım, bir kere daha. Evet, toplamda 15 tane kutucuğumuz oldu. Bu şekil üzerinde 3 bölü 15, yani 15'te kaç tane 3 olduğunu göstermek istesek, 3 tane kutucuğu boyayabiliriz. Şimdi boyayalım. 1, 2, 3 tane kutucuk boyadık. Şimdi bunu da 15'te 7'yi gösterelim. Yani 7 kutucuk daha ekleyeceğiz. Ekleyelim. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi boyalı boyanmış olan kutucukları sayarsak 15 tane kutucuğun 10 tanesini boyadığımızı görebiliriz. Yani 15'te 10'unu boyadık. Peki 15'te 10 ya da kesir olarak ifade edersek 10 bölü 15'in 2 bölü 3 veya 3'te 2'ye eşit olduğunu nasıl anlarız? Bunun için bütün şekli 3 eşit parçaya böldüğümüzü düşünelim. Şimdi her parçada 5 kutucuk olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu birinci parça. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da ikinci parça. Boyalı kutucuklara bakarsak tam tamına iki parçanın boyalı olduğunu görüyoruz. Böylece gözümüzle de gördüğümüze göre artık 10 bölü 15'in 2 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz.